Evet neler değişmiş doğrudan ona bakalım çünkü bunlar çok somut önce küresel iklim sisteminde gözlenen eğilimler ve değişiklikler gördüğünüz gibi küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında çok ciddi bir artış var. 1979 yılından sonra hemen her yıl hepimizin bildiği gibi bir önceki yıla göre yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarında hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede hem kara hem de okyanus sıcaklıklarında rekorlar kırılıyor. Neredeyse hemen her yıl rekor kırılıyor. İşte 2016 yılı en sıcak yıldı. Ondan sonra da yine sıcak yıllar devam etti. Belki bu yıl. 2020 yılı tamamlandığında öyle gözüküyor. 2016'nın da rekorunu kırmış olacak. Yani küresel ortalama yüzey hava sıcaklıklarında çok hızlı bir artış söz konusu ve yeni bir kavram var biliyorsunuz. Küresel ısınma indisi bu insan etkisini de dikkate alan burada gördüğünüz gibi hem insan kaynaklı ısınma hem doğal ısınma ve soğuma süreçleri yani iklimin kendi doğal sıcak soğuk dönemleri hem de bu ikisini içeren birleşik yanıt ve değişimi içeren bir analiz biçimi bu. Çok özetle söylemek gerekirse 1850-2020 dönemini içeren sonuçlara baktığımızda küresel ısınma indisi yani onu şöyle düşüneceksiniz hem doğal hem de insan kaynaklı iklim değişikliği birlikte gördüğünüz gibi yaklaşık ki bu değer şimdi 1.2'yi geçti yaklaşık 1.2 santigrat derecenin üzerinde bir küresel ısınmayı yaratmış durumda. Ama bu tabi çok daha önemlisi hükümetler iklim değişikliği panelinin ve değişik model benzeşimlerinin yıllar önceden bize gösterdiği gibi biz bugünkü bugünkü değişimi artık günü bugünkü değişimi yani şurada aylık gözlemler diyor bakın. Bugünkü e, sıcaklık değişimlerini anlamak için sadece insan kaynaklı değil sadece doğal değil e, hem insan kaynaklı hem doğal ısınma ve soğuma süreçlerini birlikte içeren bir e, modelleme yapmak zorundayız ki modeller zaten buna dikkat ediyor. Yani artık günümüzdeki iklim değişkenliğini değişkenliğin anlamak için hem kuvvetlenen seri etkisini hem işte hava kirleticileri, sülfat aerosollerini, hem işte bölgesel soğumaya neden olan volkanik püskürmeleri ve benzerlerini dikkate alan bir hesaplama yapmak zorundayız. Bu hesaplamalara göre en güncel hesaplamalarda küresel ısınma indisi sanayi devriminden günümüze nokta bu 1.15'i açtık şu anda. 1.2 santigrat dereceyi geçmiş durumda. Basit hesaplamada da az önce söylediğim gibi 1.1 1.1 santigrat derecelik bir fiziksel ısınmadan söz etmek mümkün. Evet. Sıcaklık, yağış ya da herhangi bir iklim değişkeninin alan ve zamandaki değişimlerini birlikte bakmamız gerekiyor. Burada zamansal değişimden söz etmiştim çok net bir şekilde ısınmanın olduğunu söz ettik. Ama e, biz küresel e, yüzey sıcaklıklarının alansal e, coğrafi değişimlerine baktığımızda da çok az bölge dışında Bakın son 100 yılda, son 100 yılda burada gördüğünüz gibi bir buçuk ila iki ortalama, yıllık ortalama hem de gridli veriler bir buçuk ila iki buçuk santigrat derece arasında bir ısınma olduğunu, bu ısınmanın hem tropikal bölgelerde hem de kuzey, yarım küre orta enlem karalarında ve kutuplara doğru olan bölgede çok kuvvetli olduğunu bize gösteriyor yani çok net olarak artık biz küresel ısınmayı dünyanın çok büyük bir bölümünde hem alansal olarak hem de zamansal tutarlılıkla dünyanın birçok bölgesinde çok net bir şekilde görmeye başladık bu tabi küresel bir değerlendirme Sıcaklık, yağış, fuarlaşma, toprak nemi, basınç, rüzgar bunların hepsi çok önemli ama hepsini aynı anda anlatmak olanaksız. O yüzden genelde sıcaklık, yağış, nemlik üzerinde durup buradan bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ya da indislerden söz ediyoruz. Yıllık yağışlardaki gözlenen eğilimlere baktığımızda zaman kazanmak için 1951'den günümüze kadar ki burada 1951-2010 dönemine baktığımızda gözlenen değişimler, mavi yağışların artış olduğu, kahverengi ve tonları ise yağışların azalma eğiliminde olduğu noktaları ya da istasyonları ülkeleri gösteriyor. Normal koşullarda yağış klimatolojik olarak su sıkıntısı, yağış sıkıntısı çekmeyen bölgelerde yağışlarda bir, göz, bir artış eğilimi gözlenirken normal iklim koşullarında hem tropikal hem subtropikal hem de Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz iklim bölgesinde yağışlarda belirgin bir azalma görüyoruz. Bunu Türkiye yağışlarında da göreceğiz. Yani yağışlar bir yandan sıcaklıklar artarken bir yandan da dünyanın bazı bölgelerinde yağışlarda artış var. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz havzasında ise ne yazık ki yağışlarda hem yıllık yağışlarda hem kışlık yağışlarda kuş yağışlarında belirgin bir azalma eğilimi var. Birazdan bunları göstereceğim. Şimdi biraz da Türkiye'ye yakından bakmak gerekiyor. Çok sayıda çalışma var. Biz bunların büyük bir çoğunluğu uluslararası kendi dergilerde yayınlanmış. Biz sadece ortalamaları çalışmıyoruz. Ortalamalardaki uzun süreli değişimlere bakmıyoruz. Ortalamalara dayalı çeşitli sıcaklık, yağış indisleri, ekstrem ve rekor maksimum hava sıcaklıklarını yağışları hatta şiddetli havanın için artık biliyorsunuz hortum olayları da girdi Türkiye ve bölgesinde hortum olaylarında gözlenen değişimler eğilimlere kadar neyin değiştiğini takip etmeye çalışıyoruz çok özetle örneğin yıllık ortalamalar çok ayrıntıya girmiyorum kırmızılar ısınmayı gösteriyor daha iri olanlar istatistik açıdan en kuvvetli ısınma eğilimlerini gösteriyor Türkiye'de yıllık ortalama hava sıcaklıklarında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde iri, ufaklı, küçük, büyük, kentleşmiş, az kentleşmiş, çok kentleşmiş ayrım olmaksızın gördüğünüz gibi bir sıcaklık artışı söz konusu. Yani yıllık ortalamalar, ortalama sıcaklıklarımız hızla artıyor. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklıklarımız aynı şekilde Türkiye'nin büyük bir bölümünde artış eğilimi gösteriyor. Yıllık ortalama minimum yani Gece en düşük sıcaklıklarında da çok belirgin bir ısınma eğilim var. Yani hem ortalaman hem gündüz sıcaklıkları hem de gece sıcaklıkları Türkiye'nin birçok istasyonunda, birçok ilinde, ilçesinde artış eğilimi içerisinde. Örneğin işte Marmara bölgesine yakından baktığınızda. Bunu görebiliyorsunuz. Tabi bazı alansal farklılıklar hala var ama minimum sıcaklıklara baktığınızda bu farklılıkları çok az görüyorsunuz. Ortalama da çok az. Ama hala maksimumlarda örneğin bazı artışlar söz konusu. Yine e, iklim değişikliği CNN'i veren e, özel indisler var. Bunlardan e, tabi çok sayıda indis var. Bunların daha anlamlı olanlarından bir tanesi. Yaz günleri yani e, burada gördüğünüz gibi günlük e, sıcaklığın 25 santigrat dereceyi geçtiği yaz günleri, 30 santigrat derece geçtiği tropikal günlerin sayıları. Türkiye'de yaz günlerinin e, sayılarında değişime baktığınızda e, hemen hemen tüm istasyonlarda istatistik açıdan anlamlı artış eğilimi var. Yani yaz günlerinin sayısı bir başka değişikliğinin sıklığı uzun süreli bir eğilimle artış eğilimi gösteriyor. Yine e, tropikal günlerin sayısına baktığınızda da Türkiye'deki hemen bütün istasyonlarda tropikal gün sayılarında artış var. Birkaç küçük istasyon dışında ki onlarda da istasyon yer değişikliği var. Çok büyük olasılıkla onların etkisi söz konusu. Ve e, tropikal günlerde istatistik açıdan anlamlı artış yayınları yine aynı şekilde çok kuvvetli. Bu bize şunu gösteriyor. Sıcaklık rejimi Türkiye'de artık ya bildiğimiz sıcaklık rejimi değil. Yani adını koymak lazım. Ben uzun süredir makalelerimizde yazdıktan sonra bunu hep dile getiriyorum. Türkiye'de sıcaklık rejimi çoktan değişti ve yaklaşık son 30 yıldır her yıl daha da kuvvetlenen bir şekilde e, tropikal sıcaklık rejimini yaşıyoruz. Ama kuşkusuz hala mevsimler var. Yani bu Türkiye'de hala kış mevsimi de var, yaz mevsimi de var ama bağır mevsimleri çok hafifledi. Dolayısıyla giderek Kuş da ısındıkça neredeyse bir tropikal ve sıcaklık rejimi tümüyle yani yıllık olarak bunu net görüyoruz ama yıl içindeki değişimde hala yaz mevsiminde belirgin, kuş de belirgin. Ama bu gidişte bu mevsimsel farklar ortadan kalkacak ve tropikal hatta bu gidişte hatta bu gidişte yıllar arası değişim olmakla birlikte yıl içindeki değişimin çok zayıfladığı Ekvatoral bölgelerdeki gibi e, ortalama sıcaklığın neredeyse tüm aylarda birbirine yakın düz bir eğri şeklinde uzandığı e, bir ekvatoral yağış rejimine doğru değer böyle giderse e, yöneldiğimizi söylemek gerekiyor.